Akıl nedir, neden herkeste bulunması beklenir? İkinci kısmına çok katılmıyorum, herkeste bulunmayabilir. Ya da herkeste bulunabilir de, herkeste her an bulunmayabilir. Öncelikle galiba bunun ne olduğunu anlayabilmek için biraz akıl dediğimiz meseleyi açmak lazım. Aşk gibi zor bir kelime. Çünkü hem kültürel anlamları farklı, farklı kültürlerde farklı anlamlar yükleniyor. Hem de kullandığımız kelimelerin kökenleri açısından yani taşıdığı tarihsel yük açısından mesela bizdeki akıl kelimesiyle İngilizce'deki reasoning kelimesi arasında bazı farklar var. İsterseniz önce kendi dilimizde kullandığımız akıl kelimesinin köküne bir bakalım. Ve bizim işte insanın hangi özelliğine atıflar yaptığından Bizim işte nörobilimimizi falan kullanarak oradan bir anlam çıkarmaya çalışalım. Sanki bana böylesi daha doğru gibi geliyor. Akıl kelimesi Arapça akale dediğimiz bir kelimeden geliyor. Yani bizim dediğimiz değil, Arapların dediği bir kelimeden geliyor. Akale bağlamak demek. Mesela deveyi ayağından ipli bir çubuğa bağladıklarında o ipe, o bağlama işlemini akale diyorlarmış. Şimdi akale ve ondan türetilmiş akıl bağlayabilme becerisi demek. Peki bu ne demek? Mesela İngilizce'deki reasoning neden sonucu birbirine bağlayabilme şeklinde zincirli bir mantıksal yürütme yeteneğine sahip olmak anlamında kullanılıyor. Bizdeki akalede benzer bir şekilde elbette yorumlanabilir. Ama bizdeki aklın, akıl sözcüğünün terimleri lineer ya da doğrusal düz bir zincir şeklinde bağlamanın ötesinde çok boyutlu ve çok yönlü, farklı şekillerde bağlayabilme Yeteneğini ima eden bir şey. Ne kastediyorum? Mesela işte 3 kişi aynı olayı görüyorlar fakat bu 3 kişi tamamen işte yaşanmışlıkları, inançları, kültürlerinin vesaire farklılığından dolayı o aynı olaya nesnel olarak üçünün de aynı zamanda aynı şekilde gözlemlediği tek bir olaya üç farklı yorum getirebiliyorlar, üç farklı şekilde anlayabiliyorlar. Şimdi eğer bunlar tam kelime anlamıyla reasoning kullansalar, birbirleri arasında akıl yürütmenin ve mantığın temel kurallarını kullanarak bu olayda ortak bir konsensüs ortaya çıkarıp, bir anlaşma ortaya çıkarıp bunu tek bir olaya indirgeme becerisine sahip olurlar ya da böyle bir kısıtlılığa mahkum olabilirler. Burada pan intended, İngilizce bilenler göndermeyi hemen aldılar. Ama akıl kullandığımız zaman, bunun üzerine aklettiğimiz zaman, şöyle bir şey daha olabiliyor. Aynı olay farklı bağlamlarda, farklı zihinlerde ve farklı bağlama tercihlerinde başka anlamlara gelebiliyor. Siz aynı hadiseyi gözlüğünüzü değiştirip başka bir gözlükle seyrettiğinizde o size başka bir anlam üretebiliyor. Dolayısıyla akıl dediğimiz melekenin bizim dil ve kültürümüzde ima ettiği beceri İstediğiniz yönde ve istediğiniz şekilde tek bir oturmuş kalıba bağlı olmak zorunda olmadan yaşamsal deneyimleri birbirine bağlayıp bunlardan bir anlam üretebilme yeteneği demek. Neden herkeste bulunması beklenir ya da gerekir? Öyle mi bilmiyorum ama akıl acaba bizim dışımızda başka bir canlı da var mı? Şimdi insan akıl melekesiyle ayrılır diye çok duyduğumuz bir şey var. Bizi insan yapan aklımızdır, bunu çok duyarız. Ve büyük oranda da doğrudur ama bağlayabilme yeteneği, bir şeyleri bir şeylere bağlı olarak algılayabilme, zihinde tutabilme, daha sonra hatırlayabilme becerisi, benim bizzat yaptığım hayvan deneylerinde hayvanlarda çok gördüğüm bir şey. Örnek, hayvanı bir odaya koyuyoruz, işte o bir yeme doğru giderken ayağına bir elektrik şoku veriyoruz. Daha sonra hayvanı aynı odanın kapısına koyduğumuzda hayvan normalde oraya karanlık bir yer olduğu için çok severek girdiği halde şöyle bir bağlantı kuruyor. Demin de bu karanlık odanın kapısındaydık ama içeri gince çok fena bir şok yedik. Dolayısıyla ben şimdi girsem mi girmesem mi? İşin ucunda yemek de var, karnını da aç. Kapının önünde bir kavayı bir içeri uzatıyor, bir dışarı, bir içeri, bir dışarı. Orada ciddi bir akıl yürütmeye benzer bir faaliyet yaptığını görüyorsun. Düşünüyor hayvan yani. Fakat bu tip bir akıl yürütme acaba bu canlıyı nereye kadar götürüyor? Mesela bir fareyi, bir ineği, bir zürafayı. E, sanıyorum zaten maresine. Baktığımız zaman onların mesela çok derinlikli felsefi eserler verdiğini, efendim, birbirleriyle çok böyle e, semboliklilerle iletişim kurduğuna falan hiç rastlamıyoruz. Bir kültür üretmiyorlar mesela. Böyle bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla onların akıl becerisi varsa bile, insanın kullandığı boyutla kıyaslanamayacak kadar küçük bir bağlama becerisi var. Daha ziyade şartlı öğrenme dediğimiz, mesela işte bir durumda acı çekiyorsa ya da bir durumda haz alıyorsa, o durumla o duyguyu birbirine bağlayacak ve o bağlantıya göre otomatik hareketler üretecek bir sisteme sahip gibi gözüküyorlar. da ise durum biraz daha çetrefilli. Bunun yeri neresi? Yeri bildiğimiz kadarıyla beynimizin ön tarafı. Nereden biliyoruz? Beynimizin bu ön tarafına bir zarar gelecek olursa, biz bu adına akıl yürütme dediğimiz yeteneğimizi kaybedebiliyoruz. Ya da akıl yürütme melekemiz gerçekte pek işimize yaramayacak şekillerde çalışmaya başlıyor. Bir örnek, mesela işte oraya giden sinir lifleri zamanında doğru olgunlaşmazsa ya da kimyasal, nörokimyasal olarak orada bir problem yaşanırsa şizofreni dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Mesela yüzlerce örnekten bir tanesi. Şizofrenide durum nedir? O insanlar da algılar, algılar, konuşur, hayal eder, düşünür falan ama zihinlerinde kurguladıkları gerçeklikle bizim ortak paylaştığımız nesnel gerçeklik birbirine oturmaz. Bu insanlara işte halüsinasyonlar görüyor, sarnılara sahip, psikoz geçiriyor falan filan deriz biz. ve Gerçek yaşamla uyumlu olmayan zihinsel bağlantılar üretme gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar. Dolayısıyla akıl dediğimiz meleke insan için çok ekstra bir düzeyde gelişmiş diyebiliriz. Ama soru şu ne işe yarıyor? Yani olmasa ne olur? Mesela Akıl. Hayatımızın neresinde biz akıl kullanıyoruz bir düşünelim. Ee, i̇şte eğitim alırken bize bir şeyler öğretiyorlar. Sınava giriyoruz. Çünkü genellikle çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işte işaretleyelim diye. Sorunun metni ve sorduğu şeyle zihnimizdeki şeyleri karşılaştırıp onlar arasında bağlantı kurup bir işaretleme yapıyoruz. Ama özellikle bizim ülkede öğrencileri öğrencilerin çok az sevdiği bir soru tipi. Şair burada ne demek istemiş? Ya da işte bu tatilde yaşadıklarınızı kendi cümlelerinizle anlatabilir misiniz falan diye. Burada birçok öğrencinin çok zorlandığını, belki siz de benim gibi hani çok zorlanmışsınızdır oradan bilebilirsiniz. Zorlandığımızı biliyoruz bu tip şeylerde. Çünkü bu tip e, istekler bize geldiğinde ya da bu tip durumlarla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Hazır algoritmalar dışında zihnimizi yeni bağlantılar kurup yeni yorumlar yapmaya zorlamamız ya da öyle bir moda geçirmemiz lazım. E bu da biraz masraflı gördüğünüz üzere. Yani şu beş seçenekli sınav ne güzel hocam şu da bizi klasik sorularla ne uğraştırıyorsun falan diye öğrenci serdenişleriyle ben çok karşılaştığım için. Beş seçenekli sınav zihinsel enerji olarak düşüktür. Onunla onu bağla doğru cevap ver, geç gitsin. Ama yorum yapmanız gerektiğinde, anlam vermeniz gerektiğinde işler biraz karışıyor. Farklı bir meleke kullanmamız gerekiyor. İnsanların Modern dünyada işte ne kadar çok sorun yaşadığı, işte bu benim insanın fabrika ayarları anlatısı başta olmak üzere birçok yerde ana konularımızdan biri. Yani biz işte bugün hayatı nasıl yaşayalım, ne yapalım, yaşamın anlamı nedir falan filan hikayeler üzerine çok fazla konuşur olduk. Belki de tarihteki konuştuğumuzdan çok daha fazla şu anda bu konu üzerine odaklanmış durumdayız. Akıl melekesini bu anlamda masaya koyup incelediğimizde çok net bir şey görüyoruz. Bir canlı akıl sahibi ise eğer, Bizdeki gibi yani. Böyle ileri düzey bir aklı varsa bağlama ihtiyacı var demektir. Ve bu bağlama ihtiyacı o insanı bütün yaşamsal deneyimlerini anlamlı bir örüntü içerisinde bir arada algılamaya zorlar. Yani bütün deneyimlerini anlamlı bir hikaye içerisinde oturturabilmek zorundadır. Eğer bunu yapamazsa hayatında, zihninde, ruhunda kopukluklar, boşluklar, ve sorunlar yaşamaya namzettir. Ve günümüz insanların en önemli problemi sürekli anlam anlam anlam diye böyle konuşulur gider ya. Aslında aklın en önemli ihtiyacından bahsedilmekte. Biz bu hayatı yaşarken markete bilmem ne almaya gittiğimiz zaman dahil olmak üzere. Biriyle evlenip evlenmemeye karar vermeye çalıştığımız zaman da dahil olmak üzere. Hayatımızdaki ileri ufakta her şeyi yaparken aslında bir anlam üretiriz. Bir anlam ihtiyacı içerisindeyizdir. Ve bu anlam ihtiyacı insanın ayrılmaz bir parçası. Bir zürafa o otumu bu otumu yiyeceğine karar verirken bunu pek fazla anlam gözeterek yapmaz. Yani hangisi yakınsa, hangisi enerjetik olarak en düşük maliyetli ve işte fayda olarak en yüksekse bir şekilde otomatik olarak ya da istatistiksel olarak o tarafa yönelir. Ama biz son derece sıra dışı şeyler becerebiliyoruz. Kimsenin düşünemediği şeyleri bazen düşünebiliyoruz. Herkesin baktığında gördüğü şeyin çok dışında bir şey görüyoruz aynı şeye baktığımızda. Bunu yapabilme becerimizin altında işte bu özgür bağlantı kurabilme yeteneğimiz yatıyor. Örümcek Adam filminde de veciz bir şekilde ifade edildiği gibi büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Böyle bir zihnimiz varsa, böyle bir melekemiz varsa bunun icatları var, bunun gereksinimleri var. Anlam bunlardan bir tanesi. Peki anlam ne? Hikaye. Hayatımıza dair hikayemiz ne ise bütün davranışlarımızı aslında belirleyen o oluyor. Ve bizim akıl melekemiz bu dünyaya nasıl bir resim yakıştırıyorsa bizim irili ufaklı bütün hareketlerimizi, bütün kararlarımızı zeminden etkilemeye başlıyor. Sözünüz bir YouTube kanalında akıl nedir diye videoyu açtınız, izliyorsunuz Allah akıl versin. Peki bunu niye yapıyorsunuz? Akıl dediğimiz kelimenin bizde ne işe yaradığını merak ediyorsunuz. Demek ki bu sizin anlamınız içerisinde Azımsanmayacak bir yer ediyor. Bu kadar vaktinizi ayırıp buraya kadar seyrettiyseniz şunu hatırlatmak, önce kendime soru hepimizi hatırlatmak isterim. Akıl bütün yetenekler gibi sıra dışı, özellikle insanda ortaya çıkış biçimiyle çok üzerine konuşulması gereken acayip bir meleke. Fakat her yetenek gibi gereksinimleri var. Bazı görevler yüklüyor bize. Ve o görevlerin en önemlilerinden bir tanesi de bir bilgi istifçiliği çağında gözümüzü açık tutup Aldığımız bütün bu bilgilerden nasıl bir anlam yaratmamız gerektiği konusuna da biraz kafa yormak. Ee, sıklıkla de bulunmasını bekler miyiz, beklemez miyiz aklım bilmiyorum ama bir insan aklını kullanmadığı takdirde bütün kültürlerin, bütün dinlerin, bütün kadim tecrübemizin bize hatırlatmaya çalıştığı gibi başı beladan kurtulmamış. Ne zamanki insan özellikle ortak akılla, ortak hikayeler yazıp, ortak hareket edebildiği zaman çok büyük işler başarmış. Bizim sadece bireysel aklımız, hayatımızı yönetmekle kalmıyor. Bir de diğer insanlarla oluşturduğumuz ortak anlamlar, ortak hikayeler var. Bunlar da bizi zaten diğer bütün organizmalardan farklı olarak müthiş işler beceren, kültürler yaratan, sanat eserleri ortaya çıkaran bir garip tür haline getiriyor. Özetle kanadı olan bir kuş, uçan bir kuş, ben uçmuyorum abi bundan sonra yürüyeceğim daha sağlıklı diyemez. Kanadı varsa uçmak zorundadır. Aklımız varsa bunu geçici bir süre belki kullanmayabiliriz ama bir süre sonra kullanmadığımız akıl uçmayan martının sırtındaki kanat gibi bize yük ve problem olmaya başlar. O yüzden hazır zaman varken olabildiğince kullanalım. Ben evde çalışmalarımla devam ediyorum. Nasıl olacağına, nasıl kullanılacağına dair bir şey keşfettim de buralarda paylaşmaya gayret ediyorum. Efendim Allah hepimize akıl versin.